Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> ne yapıyorsun? Ben Oo. Dizim, mama. Baba. Mamalar var. Bakalım neler var? Jelibonlar var arkadaşlar. Çok fazla jelibon var burada. Ama bu jelibonlar nasıl jelibon ya Kuzey? Bak. Dizi, Kırmızı. Dizim. Dizi, dizi, dizi. Şu kola gibi. Baksana kolaya benziyor. Evet. Ooo kolaya benziyor. Ben, ben. Of. Oh. Kuzey buğu yaptı seni ondan. <gülüyor> kuzey? Kuzey buğu yapsana ya bir tane daha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> buğu oldu kuzeye. kuzey. Kuzey. Kuzey'sin dinozorlarım var. Dinozorlara ne indireceğiz? Cervigon yedireceğiz. Aa, hadi bakalım, hadi bakalım. Jeribon. Küçük küçüklerime yedirdim, büyüklerime. İlk önce büyükten başlayalım. Hadi bakalım, büyükten. Oo. <gülüyor> oh. <gülüyor> Nasıl yedi? <gülüyor> evet. Bunu yedi. Şimdi şu küçüğe verelim. Şu küçük. şöyle ben vereyim. Nasıl ya? Şuna bakın ya. Ate. Be, ah. şey, şey. bence sen de elma ye en sağlıklısı elma çünkü yiyemedin mi? Ama, ama, ama çok sert evet biraz sert elma ben An sana onu soyayım mı? en <gülüyor> soy hadi aa Kuzey'in Batman'i de varmış burada Batman bakın Kuzey Batman'in değsin mi Şerebon? Kuzey hala bıyık yapıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kuzey hadi şunları yedirelim Şuradan yeesin. Çiğdiniz onlar. Jelibon yiyor. Amin. Şu jelly, şurada yeesin. Ayıp bu ne? Spiderman. Kuzey Spiderman'ın ne kırılmış? Spiderman. Hemen jelibon yemede. yemedi. Ah <gülüyor> o da yiyor. Kuzey senin kayın nerede? Oo kuzeyin kayısı var. Kayu. Kayu ne vereceksin? Kuzey koyu bıyık yapsak ya. Bırak, bıyık boyik yaptık koyu <gülüyor> ya. Şimdi şirin babaya boyik. <gülüyor> Baksana dinozorlara bak Kuzey'in dinozorlarına bak. <gülüyor> Kuzey'in dinozorlarına bakın. Ne bak, boyicik? <gülüyor> Kuzey arkadaşlarına bay bay yapsan ya. Bay bay. Ne oldu? Ses var. <gülüyor> Orada ses mi var? Oradan ses mi geldi? Bakalım kim? Burada bir şey... Bir ses var Kuzey burada. Kapat kapat. Süt! Süt! Kuzey süt içersek güçlenir miyiz? <gülüyor> süt içeren, ses gelen yerden... ...Yaşçıydı teyzeyi... ...buradan kovalayalım. S tamam mı? Hadi. Hemen Kuzey'e çilekli sütini veriyorum. Kuzey hemen iç bunu tamam mı? Sonra merdivenli eve gidelim tamam mı? Merdivenlerin oraya gidelim. O ses gelen yere çok güçlendiğimizi gösterelim koş, tamam mı? Yok. Kuzey içiyor musun? İçiyor <gülüyor> musun? <gülüyor> evet içiyorsun. <gülüyor> Çabuk iç babalı. <gülüyor> Kuzey sütü içtin mi? Evet. O zaman koş. Koş koş koş. İzlediğiniz Hazır mısın? Çık yukarıya oğlum. Çık yukarıya. <gülüyor> <gülüyor> Bak gördün mü kaçmış hepsi. Çünkü biz güçlü. Güç lan. Kuzey güçlendin mi? Çocuk. Çocuk bu mu? Çocuk. sana Kuzey. Gel buraya. Gel. gel. çıktık? Hiç kimseyi ki kalmamış değil mi? Herkes gitmiş mi? Gitmiş ama evet, Çünkü neden gittin? Çünkü güçlendik. Değil mi Kuzey? <gülüyor> hadi, hadi, hadi, hadi.